Merhabalar sevgili izleyicilerim, Kolsuz Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün tekrardan Mobile PUBG Minotör'de, Eringle'de güzel bir maç atacağız. Güzel maç. To PUBG Mobile'a hoşgeldiniz. Geçip Smart Kika Moe. <gülüyor> Yok or <gülüyor> <gülüyor> Ordu. Hahahaha. Ordu lan ama hani. Bayağı bir Trabzon'dan özenmiş ya. Avuçam. Neydin daha? <gülüyor> Bora, şey denizi takip et. Çekil, Çekil. Şey, bizi de çek. <gülüyor> <gülüyor> Şu an beyler görmek üzere gördüğünüz gibi havada süzülüyoruz. Çünkü biz muhteşem dörtlüyüz. Birinciyiz. <gülüyor> abi muhteşem dörtlü dedim. Birincis, diğeri nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> Ötekiyse bizden ayrı. unuttu. Hala <gülüyor> gidiyor. Be, beni tek çek. Adam önce şunu hemen unutuyorlar, adamların Abi adam düğmezymiymiş <gülüyor> <gülüyor> ya. Halen hani, yok abi. değil mi? Yok yok. Herkes sağlam şu an. Az önce birini yumrukla vaydım ya. Mesela ben Artık de şeyle öldüremezim hocam. Ne? İlhan suçmak ister misin zaten? Ben vuruldum ya. Hacı öldün mü? Haydosun hayli hayatta mısın? Eee... Beşi bulamamışsa öldüreceğim. Geliyorum geliyorum alırsın. geliyorum. Ölme ölme, ölme dostum ölme. Gel bak arka biner bak arka biner geçti. Gördüm gördüm. Geliyorum geliyorum hadi. Hadi. Hadi. hadi Öldüm ya Ölmeyeceksin Kaşar oğlum ol. Ölmeyeceksin dostum Ölmeyeceksin Sakin ol İnşallah ya Çabuk İrem ama İrem mefta olmuş kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Allah geçmiş olsun ya Acaba bir tanesi içeride vurdum onu Acaba Öldü mü Az önce adam Beni taradı da niye taba ya Kanka Silahını al, kap gel buraya. Adam var burada bak, hemen vuruyorum onu şunu. Burada ortadan hiçbir şey yok. Abi dört dört yarımız kuşatlılar ha. Ana mi Ayyyyyy Öldün mü? Öleceğim Allah. öldüm öldüm kanka koş koş koş koş koş koş koş Ananı siktir senin ben oruçlu çocuğu. Ya Hasini Hangi binaya gireceğimi şaşırdım ya Öldüm mü? Öldüm acı Ana ya Şu işi gördüm İlk defa poç'u giri ölüyorum ya, <gülüyor> ya İçim acıdı ya yemin ediyorum ya kötü oldu. Sorma ya bak karşıki bina aga <gülüyor> Dört numara, gibi binada. Nerede? Lazusha. O değil, aynen. Şu binada. Şu karşı, aynen baktım bina, aynen. Lazusha. Avuşan, intikamı duyuyorum. Evet arkadaşlar. <gülüyor> kısa vakitte ya. nasıl intihar edilir, intihar nasıl kaldırılır, intihar etme bilmeyen abi. ve cesaret edemeyen <gülüyor> insanlar için intiharın en kısa yolunu bulmuş bir insanım. <gülüyor> Bu taklit uygulayabilirsiniz. kolsuz adam kanka <gülüyor> bak nasıl kolsuz oldu, böyle oldu kanka kolsuz nasıl olduğunu kanka <gülüyor> görüyorsunuz anlatmaya gerek yok adam öldürme birinci olmaya gidiyor öyle videosunu atıyor ya <gülüyor> adamı yumruka aldım ya bizim maviç ya? <gülüyor> bura hiç genç şey yapma bence Dur, ben şimdi ölmezdim be ben. Tamam hadi bir daha tek var. Gelelim abi. Aa dur ben acemiyim. Başlıyorum abi, abi. tekrarını yapacak mısınız? Efendim? Bak komanda marşı geliyor bilginiz olsun. <gülüyor> komanda marşı? Gönder Aynen. Gönder gelsin tekrar ederiz. <gülüyor> İzmir marşı, <gülüyor> o zaman İzmir marşı söylüyor <gülüyor> Zaga. <gülüyor> İzmir'in dağlarında, İzmir İzmir dağlarında, dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Aha! Oyun dondu lan! <gülüyor> lan. Açar. Ee, bu ben mi söylüyorum? Oyun <gülüyor> dondu! Aha! Takiminde mi? Takiminde mi? Normal değil mi? İrem sakin ol ey <gülüyor> Evet Abi, arkadaşlar. Nasıl sakin. nasıl koşsuz olunur? Bu videomuzda onu göreceğiz. İrem bir dakika. Ay. Bir dakika <gülüyor> Kanka oraya takım girdi. Kankoraya takım girdi. Ne oluyor? Bana adam beni yumruklamış lan. Oy ne oldu burada? Gördün mü? ayak sesi var mı? Ne oldu? Be o, da öldü. o da öldü, o öldü, o öldü. Lan bana vuruyor herhalde Ne yaptık biz burada bayat taktığımızı? Ay bir ha. Aslında var mermi yok. Aslında var ya. Kolsuz dedin. De... <gülüyor> Bu kadar değil diyorsun ha? <gülüyor> Ya normalde ben burada border birli gibiyim de yani bu oyunda heyecandan bu ne oldu herhalde Bende border klavyeciyim kanka Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bende border klavyeciyim Heee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen mavi balı sen pende balı Aşağıda mı bu binada mı O sanırsama binada Bakıyoruz hemen olay yarıştı Abi bur demiş gel o Abi nasılız ama? Önlemen arkadan sen. Lan. Aynen. Yemilerim var ya. Tamam. Abi çok iyi. Baba. Elephant Enwater. Harbiden ben bayağı Defineyim. bir. Lan abi bunu bile bilmiyorum. Bir dakika şöyle biraz sen fazla sen. Ben de yere atılan çöplerle topluyorum kanka. Öyle geçiniyorum. At, atma. atma. Ne, ne alsam bizimle. <gülüyor> yani, şu an silah yok ama herhalde olacak. Abi. Atsak demeyelim, boş geçmeyelim. Devam et. <gülüyor> Amin. -han. Yani, hani başını ölmezsek sonuna kadar gidiyorum hani. En Biz bence. Oluyordu. Atma, atma, Biz bence bu el var ya. Binayı tavaf etmeye devam edeceğiz mi? <gülüyor> ne? Binayı tavaf ettik diyorum, Başka ele mi isteyip? Olur Uy <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne Ulan nerde ben ne girerim Hah E mermi <gülüyor> Boncuk mu atıyor bu Mer Bir dakika <gülüyor> Adama taş atarak <gülüyor> mı öldürecez kardeşim bermazsana <gülüyor> <gülüyor> Mermi Boncuk mu tabanca mı Yenilebiliyor mu bu, dakika, bu. Bir bence, dakika ne Sen bence kardeşim bütün eşyanı <gülüyor> yere at biz arasından seçelim sonra kalanını toplarsın Ha buldum galiba doğru atın, doğru. Ta, Hadi tamam. gidelim İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş şurda sırmalar saçar, sırmalar saçar. Altın güneş orda <gülüyor> sığmırlar sen çar Bora'nın sesi bozuyor ya Bora benziği ses atıyor <gülüyor> Bozulmuş düşmanlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yerle bir kaçak <gülüyor> İngiltere'ye gidelim. Önümüzde çıkan binaları da baka baka gidelim. Çok tersik düz o zaman kanka. Yok, kanka. Abi Ondan yok yok da dur, dur dur durap düşüyor. Dur dur durap gidelim. Bak çok yakınımıza durup düşüyor. Bak hemen burada şeyde e, S 160'ta. Gördün? Dosara geçelim. Arabam araba ölmeye koşuk mu? Vur vur inlesin. Kimin piçi dinlesin lan? Neyse tabanmayla aldık yine. Elimde orakla geliyor. <gülüyor> Artık ne alım? <gülüyor> ben silahı bırakacağım. Olsun ben, ben orak şey. diyeceğim. Ben <gülüyor> <var>. <gülüyor> ha girebile. <Bunlar bittim. gülüyor> ne yapacaksın kardeşim? Adam. Ha? Bunda bitmem. Ne yapacaksın kardeşim? Adam Bir dakika mı Bula diyeceksin? Ben şu drop'u <gülüyor> toplayayım gideyim mi diyeceksin? Ne yapacaksın? <gülüyor> Allah bilir <bittim. gülüyor> ki. Zamanında buralar hep tutuldu. Onda önce onlar istesin biz gördük. Turalarda domat. Bana... <gülüyor> Sene 1924. <gülüyor> Baba o zamanlar. Buralara. Aynen aynen. <gülüyor> Tarım yapı yapı gidiyorum ya. bir zamanla buralar benim babamın da şu ekin tarlasında abi çok kız götürmüşlüğüm var. <gülüyor> Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> abi o değil de şey nerede drop nerede? Dumanı da görmüyoruz. Hop, tahta kaldı ya. İşte bu benim silahım. Ne çıktı ki? Groza mı? Bak bak, önüne bak. Bakayım. AVM. Kardeşim ağırlık yapmasın. <gülüyor> At yeri ben senin yerine taşırım. Ağırlık yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> Kamyon? Bura ne diyor? O alınmıyor. O sürülmüyor. Alınmıyor da <değil> o. <gülüyor> Bura nasıl kaza geldim bura. <gülüyor> Hayır. Atam kayıyor <gülüyor> <Adam, gülüyor> doğru ek." Bura ne yaptın Bura? Soruyorum işte bilmiyor. Hayır sordum ama biliyor mu diye işte. bana tarif edin ne kadarta kaldı Bura? Bu şey sağda kaldı. Hayır gittiğin sağda kaldı. Ya. Sağda mı sağda kalmıştı? Var. Ben sağda görmüştüm. Düz gidiyorum ben diğer yere geliyorum. Şu sargımağı resmi var. Abi araba marketi ha, diyor. Şöyle... Bakıyım. Bakın bak bak elinde sızıyor. İşte, i̇şte bu. İşte bu. Bu. Hadi. Boru atar mısın? Tabii analılara bize çatılmayacağını hemen karşılar görüyor mu? Lan. Bayılttı mı adam? Abi adam harbiden bayılttı. <gülüyor> ya işte bu <buydu>. yüzden <gülüyor> aldım onu. Ve gider. Geçmiş olsun. Ben... Gitti adam daha kaçarı yok. İkişar gidiyor herhalde yani. Seni sniper'ım var arkada dur. Dur dur dur. Tek <gülüyor> <Aynen. gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu da söylenmez ya. <gülüyor> Dırırımm. Nasıldı? A, aşağıda adam mı var aşağıda adam var. Dırırımm. <gülüyor> <gülüyor> Dırırımm. Aynen aynen aynen aynen aynen. Siter'a mı uyayım ne yapalım? Aşağıda kanka. Puh, beni o, o zaman mermi de yokmuş. Süne içine girdi ya muhtemelen. Nereye geldi? Lan lan lan lan lan. Nerede sıkıyor? Ay galiba boş teklem oldu bir yerde. Peki, zannetmem. Ama yalnız var tek kuşunda yesem hemen şey yaparım düşerim. Karşı Tepe'de de Gördüm gördüm yardım. Kom koma da. Aynen aynen Kaş Tepe'de. O da nerede? Hadi abi, ben bayıldım. Hacı 350 de <gülüyor> 350 340 350 de. Lan burada <gülüyor> nasıl <yükle gülüyor> çıkacağım? Ana telefondan birini çıkar. Burayı kurtar lan. Ey beni böyle bir şey Aşağı doğru Sonra Abi aşağı inin inin de ben nasıl çıkacağım ya yukarı Sen dur gelin sen önüne gelin Hoppa Düştü indim mi aşağı Al bellaaa Allaaaaaa Dur kanka Ama bak var ya adama temin etmeyeceğim Dur kanka kaldıracağım Uuuu tevarik yapıyorum vork vork vork vork Dostum Arkan ne güzelmiş senin ya. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, işte vez kask abimi var. Alayım ben bunu. Adam adam birini canlandırdı herhalde tekrar ya. Ya biz buradan biz buradan nasıl çıkacağız ya? İşte, oradan akıllardaki tek soru bu. Karşıya geçmek ya. Adam... Adamları vuralım da çıkarız. Lan adam, lan adam, lan adam lan buradan... lan. Nerede? Adam bu yerden sıkıyor. Bu da adam... lan bu. Ay! Lan yine bayıldı ya. Kanka ananı sikim öldük. <gülüyor> arkadan sıkıyor ya. Adamlar sana bundan arkadan vurmak gavatlar. Güzel <gülüyor> Arkan güzel deyince adam dayanamadı ya. <gülüyor> Bu kadar mı ya? Adamlık bu mu ya? Polis şey yok mu lan? Oğlum adama. polis yok mu lan? Adam öyle denize atılır oğlum polis yok mu? <gülüyor> Abi bu güzel, ne ya? 155'i şey arıyorum ben. 100... Bak 155'i ararın. Bak 155'i ararın içeri al 55 arıyorum abicim. Buna lan adam öldürüp denize atıyorlar. Bak 155'e ara seni alırırım. Güzel Abi adamları FETÖ'cü ihbar edeceğim. 155 Lan amına sikeyim. Bir an aradan bırakayım.